Sevgili arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanlar, bu işte havlu atmayanlar, pes etmeyenler, köşeye çekilmeyenler beni dinleyebilirler. Emeklilikte yaşa takılanlardan daha kronik sorunların çözüldüğü bu ortamda. 20 yıldır çözülmez denen soruların sorunların bir bir çözülüp dosyalandığı bu günlerde. EYT'de ilk çözüm 45 ve 50 yaş aralığı için olacak dediğimizde, bir kısmı tabii ki yaşı uymayanlar bize kızdılar. Yaşı uyanlardan teşekkürler aldık. Arkadaşlar bu yapılan çalışma ciddi bir çalışma ve bürokratik bir çalışma. Neden mi? Şundan kardeşlerim. Sayısal çokluğunuz, seçimlerdeki indikasyonunuz ve bu konuyla alakalı EYT'lilerin seçimi etki edecek hüviyette olmaları. Niçin çalışma yapılıyor? Seçimin arefesinde size son anda müjde vererek blok oyunuz alınmak isteniyor. Sizin için önemli olan zaten sorunuzun çözülmesi. Şimdi toptan neden bir muhalif çizgiye geçesiniz? Birçok sorunun çözüldüğü gibi size buradan haber verdiğim gibi bu konuda eğer engel çıkmazsa 45 ila 50 yaş arası kardeşlerimiz EYT'li kardeşlerimiz için bedelli medelli değil. Bütçe uygun bir formülle aşamalı emeklilik planı için hayata geçirilecek bir ortam geldi. Bununla ilgili hava yakında duyacaksınız. Bedelli EYT'yi %70 anketlerde kabul etse de ki şu anda 130'da dinlemek mecburiyetindeyiz. Ben genel konsensüs olmadan bir işe girişmem. Ama EYT'de ilk maaşı alacaklar. 45 aylı yaş arası olacaktır. Afaki bir yorum değildir. Yapılan çalışma, bu işin çalışmasında, bu işin atölyesinde, bu işin mutfağında yapanlar için söylüyorum. Askeri ücrette, birçok milli eğitimde, birçok tediye ve 3600 ek göstergede söylediği müjdeler harfiyen gerçekleşti. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ey 45-50 yaş arası emekliliğe hazır olsun. 45-50 yaş arası. Yok şunu dedi yok böyle dedi bakan şöyle dedi kardeşim asker ücreti unuttun mu ya? <gülüyor> Görüşmeler sırasında makul bütçe alanaklarına göre bir şey dendi bakanlıktan. Daha sonra Süleyman Soylu Sayın Bakanımız gitti. Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle ve müthiş bir zam yaptı. Arkadaşlar Türkiye'deyiz. Gelişmelerine gündem çok hızlı ilerliyor. Sizlerden isteğim şu. Emeklikte yaşı takılanların, havlu, havlu atanların, Marjinal kesimlerle yan yana olanların benim yanımda yeri yok. Oturduğu yerden ahkam kesenlerin, bu iş için 3-5 yeri dahi arayamayanların benim yanımda yeri yok. Kendisine yılda bir defa, 2 de, yılda bir defa bir mitinge giderim, 2 slogan atarım, bu sorunu böyle çözerim anlayışında olanların benim yanımda yeri yok. 70 yıllık siyasi anlayışı gereği EYT'nin gerçeklerinden uzak. Yapıcı bir formülle sahaya çıkmayanların benim yanımda yeri yok. Emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı 45-50 yaş arası. 45-50 yaş arası işsizliğin mesajlarını alan benim. Bu işsizliği renk, kültür, siyasi görüş farkı belirtmeden dinleyen de benim. Sevgili arkadaş şu an karşınıza geçip hazırlanmadan, prontura şuna buna bakmadan konuşan da benim. Hayati önemli konularda toplumsal etmenleri ve siyasi görüşleri yönlendiren bu liderlerle görüşme fırsatı çeşitli aşamalarda ve zamanlarda bulan da benim. Sizin bu sorunuzda şu anki konjöktürde bedelli EYT'yi üç bir, üçte biriniz kabul etmediği için aşamalı formülle ilgili planı duyar duymaz, çalışmayı duyar duymaz size habere veren de benim. Ben şimdiye kadar hiçbir zaman size bir şey olgunlaşmadan ve çalışmasını duymadan bu müjde için gizli bir çalışma yürütüldüğünü bilmeden bir şey söylemedim. 45 ila 50 yaş arası insanlarımızın çoğunun çocukları üniversite öğrencimine başlamış durumda olmakta. Ve çoğu da işsizlikle veya yan işlerde çalıştığında veya daha düşük ücretle çalıştırıldığında ortada kalmakta ve sıkıntılar çekmekte. Türkiye gündeminde 18 ile 36 yaş arasında iş bulunabilmekte. Daha sonra özel sektör ya tazminatını verip kovmakta ya da bundan sonrasında onu işe almamakta da. Ne diyorlar? 45-50 yaş arası EYT'li gitsin büfede ekmek satsın. Ne diyorlar? 45-50 yaş arası EYT'li gitsin bir inşaatın kapısında bekçi beklesin. Arkadaşlar EYT toplumdan uzak. Toplum hiyerarşisinden uzak kimse yapamaz. Yaşama ömrü tamam 80 uzanmış olabilir ama kalitesiz yaşasan ne olur yaşamasan ne olur. EYT'llerde ama şu durumu belirtmek istiyorum. 45-50 yaş arası bakın. Beni gerçeklik gözlüğünü takarak kulaklığını takarak dinleyin. Diyorum ki kardeşlerim iyi dinleyin. İyi dinleyin. Diyorum ki 45-50 yaş arasını özellikle sesleniyorum kardeşlerim. Sizler... Bu konuda çok duyarlı olacaksınız. Asla pes etmeyeceksiniz. Ve EYT çözüm aşamasında en aktif kesim olacaksınız. 40 yaşlarında 35-40 arasında bir sorun görmüyorum çalışma olarak. 38-37 yaşında de ben buradan emeklilik istemedim. Ama bana lütfen bu konuda itimat edin. 45-50 yaş arası du duyumlarım ve bu konuyla alakalı sağlıklı çalışmaların etkileşimini size iletmem. Ve bu konuda çabalamam tamamen çözüme ışık tutmaktadır. Şu anda EYT'de hiç olmadığı kadar iktidar kanadında, yerel bazda ve milletvekili bazında kabul edildiğiniz artmaktadır. Bu ne demek? 45-50 yıl aşırı çalışma, bütçeye yükü ne kadar az olduğu, diğer yapılan reformlardan fazla olmadığı anlaşıldığında EYT için bahar havası çıkacaktır. Benim düşüncem şudur yapılan çalışmayla bütünleştirdiğimde Türkiye gerçekliklerini gördüğümde Ve çıkan anket sonuçlarını gördüğümde Diğer youtuberlara da sesleniyorum Arkadaşlar bu işle ilgilenen Kardeşlerime de sesleniyorum Onlar da bu konuyu işlesinler 45 ila 50 yaş arasındaki kardeşlerimiz için Büyük bir düzenleme yolda diyorum Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın en büyük golü olacak diyorum Ve tahminimde yanılmayacağım arkadaşlar Birçok tahminimde yanılmadım Askeri ücreti nokta atışı bildim Milli eğitim 12, kad 12 ay Kadroyu yaptığımız çalışmalar Milli Eğitim'i bu konuda duyarlılıkta zirve yaptırarak sağladık. Ne dedik? Seçim geliyor. Seçim geliyor dedik. Bakın şu anda yapılandırmalar, kobilere verilen teşvikler, birçok yapılan bu kobilere verilen teşviklerin çoğu zaten dönmeyecek. Ama EYT'ye verilen, 45 ile 50 yaş arası verilen bu maaş da çok önemli. Ama EYT'ye tekrar eden bir şey söylemek istiyorum. Emekli olduğunuzda alacağınız para 1100 lira. Bakın arkadaşlar 1100 lira. Bu işin intibakı da var, bu işin intibakı da var. Bir yerde çalışıyorum, emekli beni daha çalıştırmaz muhabbetine girecekseniz EYT'nin alacağı ayrılığı söylemek istiyorum. 1100, 1150, 1200 civarında maaş alacaksınız sevgili EYT'ler. Bunu da size peşinden söylemek istiyorum. 45 ila 50 yaş arasında emekli olmak isteyen EYT'li kardeşlerim de emekli olduktan sonra da çalışmak isteyenler olabilir. Bununla ilgili kanun ve yönetmelik gerçeklikleri ışığında çalışmak isteyenler zaten işverenleriyle görüşecektir. Ama şunu söylemek istiyorum. Devlet kurumlarında çalışan 45-50 yaş arasında ta önceden SSK'sı ve şey işleyerek şu anda o seviyeye gelmiş arkadaşlarımıza buradan peşinden söylüyorum. Alacağınız tutar 1100 ve 1150 TL arasıdır. 2004'ten sonra emekli olan arkadaşlarımızın aylıklarında Ciddi düşüşler olmuştur. Bu katsaysal ve sosyal güvenlik kurumuna yaşatılan daha önceki travmalardan oluşan bir gediktir arkadaşlar. Evet sevgili kardeşlerim. EYT'de ilk maaşlar 45-50 yaş arası istiyoruz. İnanmayanlar, kendine güvenmeyenler, sadece 3-5 yılda bir midinge giderim diyenler, klavyede bir iki nutuk atarım bu iş çözülür diyenler benden uzak olsun. Bana inanan, gülümseyen, koşan, 45-50 yaşıyla proje bu proje bittiğinde bu sefer arkadaşlar bu konuda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Değişik formüllerle Doğum, eğitim ve staj ile alakalı da gelişmeler birbirini takip edecektir. Ama şimdi 53 yaşındayım diyor bana adam. Kardeşim zaten sen de otomatik geçersin. 45-50 burada bir semboldür. Yapılan çalışmada mutlaka sizi de dahil edecekleri sanıyorum. Adam ama 53 yaşında işte diyor ki primim şu kadar. Primi çok az olamazsın kardeşim. bin günlük primim var. Olamazsın kardeşim. Olamazsın. Pirim günleriniz her biri birbirine bağlantılı ve birbirini tamamlayıcı usul olmalı. Eksik biri olduğunda bu yasalarda sizi koymazlar. Ben tahbir ediyorum ama çok ciddi bir çalışma. 45 ila 50 yaş arası çalışmanın yapıldığını öğrenmek beni mutlu etti. Teşekkürler Ankara. İnşallah olumlu haber bekliyoruz Ankara. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Güzel haberlerle beraber olmak dileğiyle.